Sevilen program gelinin mutfakta, haftayı bomba gibi başladı. Bu hafta altınları kim alacak merak konusu, 2 Temmuz pazartesi günü birincisi kim oldu, yeni gelinler kim, analizine geçmeden önce, 29 Haziran Cuma günü, hangi gelin altınları kazandı, kim birinci oldu, kim elendi hatırlayalım, Cuma günü Şambali tatlısı yapıldı, Hatice 58 puan, Başak 53 puan, Özlem 63 puan, Tuğba 55 puan aldı, geçen haftanın birinci ve altınları kazanan Özlem oldu ve maalesef sonuncu Başak oldu yarışmadan elendi 2 Temmuz pazartesi yeni bölümü yayınlandı işte detaylar yarışma büyük bir şok ile başladı programda elenmemesine rağmen Hatice yoktu Hüsneyi Hanım ve Hatice yarışmadan çekildiğini açıkladı bu hafta yarışmaya katılan yeni yarışmacı Şebnem ve kaynanası Suzan katılırken Hatice ve Hüsneyi Hanım'ın yerine eski yarışmacı gelin Cansu ile kaynanası Sevgül yarışmaya Bugün zeytinyağlı patlıcan ruloları yapıldı. Fatih Yürek, kaynanalara bir buçuk dakika verdi. Kaynanalar gerekli püf noktaları gelinlere anlattı. Daha sonra izleme odasına geçtiler. Şebnem 5 aylık nişanlı olmasına rağmen 8 yıllık sevgili olduklarını söyledi. Diğerleri 8 yıl neden beklediğini ve neden evlenmediğini sordular. Şebnem ise ailevi nedenlerden dolayı 8 yıl beklediğini açıkladı. Diğer gelinler ise resmi olarak gelin kaynana değilsiniz dedi. Cansu ise daha önce 5 altın alıp yarışmaya veda etmişti. Bu hafta yarışmaya yeniden katıldı ve hamile olarak gelmesi kaynanalar tarafından eleştirildi. 45 dakikalık süre bitti. Gelinler yemekleri servis etti. Günün puanlaması şu şekilde oldu. Özlem 14 puan, Tuğba 11 puan, Cansu 13 puan, Şevnem 7 puan aldı. Günün birincisi Özlem oldu. Sonuncu ise Şevnem oldu. Tebrikler Özlem. Desteklediğiniz isimleri yorum kısmında belirt